Bugün 19 Ağustos 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay son dördün fazında. Sabah saatlerinde ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yaparken, Aslan Burcu'ndaki Güneş'le de dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Güne enerjik ve motivasyonumuz yüksek başlayabilir, kararlı bir şekilde hedeflerimize odaklanabiliriz. Birkaç haftadır uğraştığımız işlerden sonuçlar gelebilir. İçinde bulunduğumuz şartların netleştiği bir dönemdeyiz. Öğle saatlerinde Ay, Boğa burcundaki Mars'a kavuşacak ve 14.05'te boşluğa girecek. Fiziksel enerjimizin de çok yükseleceği bu saatlerde kontrolsüz durumlar oluşabilir. Dürtüsel ve sabırsız davranışlar tartışmalara, kaza ve sakarlıklara yol açabilir. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Ay 15.06'da İkizler burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren zihinsel enerjimiz güçlenirken yeni şeyler öğrenme konusunda da daha hevesli olabiliriz. Gece saatlerinde ay Aslan burcundaki Venüs ve Koç burcundaki Jüpiterle olumlu açılar yapacak sevdiklerimizle verimli zaman geçirmek yeni bağlantılar kurmak mümkün olabilir aynı anda birçok konuyla ilgilenebilir yeni bilgiler öğrenebiliriz iletişimin kuvvetlenmesi sosyal ilişkileri de canlandırabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun